Şerhülmesabihte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Meryem oğlu İsa vali değil, veliyül müvelladır. Selahiyetle hakimdir. Selahiyette hakimdir. Yani o dünya çapında olan imameti kabul etmez. Mehdi'yi vali yapar. Bütün dünyaya vali yapıyor. Bütün dünyanın valisi oluyor. Ve İmameti de ona teslim eder. Şerh edenler diyor ki, İmamet Mehdi'de kesinleştikten sonra, Mehdi'nin İsa Mesih'e imamet tevdi etmesi çok makul diyor. Çünkü bir tek İsa Mesih'e değil, başka kişilere de imamet tevdi edeceği için. Ama İsa Mesih e imamet çok önemli tabii. Kendisinden sonra da halefidir. Halef olarak ilerleyecek. Neye? Hadise dayı olarak yani diyecek, Allah esirgesin, benim ömrüm e, vefa etmezse, evet. e, ömrüm biterse, benim yerime geçecek imam İsa Mesih'tir diyecek ki kargaşaya sebep olmaz. Ömür türlü fitneye sebep olur. İmam Mehdi'den sonra çok kısadır, zaten İsa Mesih'in hayatı da çok kısadır. Ama biz önümüzde tabi uzun yıllar göreceğiz şimdi. Daha İslam hakim olacak, İslam beldeleri imar edilecek, güzelleştirilecek. Dünya hakimiyeti olacak. Dünya hakimiyeti olduğunda dokuz veya yedi yıldır birlikte olmak. İsa Mesih'le birlikte olmak yedi veya dokuz yıl. İkisinin arası. Ama önce bak İslam alemi hakim oluyor İslam. Türklük alemi birleşiyor sonra Hristiyanlık ve Museviliğine katılışı dünya hakimiyeti oluyor. Bunlar yıllar alacaktır. Yani önümüzde uzun zaman var. Uzun yıllar var. Bizim görevimiz Mehdi'ye yardımcı olmak. Benim de görevim, sizin göreviniz. Mehdi'ye bütün gücümüzde yardımcı olmak. Ve İsa Mesih'e yardımcı olmak. Şimdi İsa Mesih'e yardımcı olmanın vakti de hemen hemen geldi gibi. Yani çünkü Mehdi zahir, aşikare ve galibane. Ama gizli galibiyet içerisindedir İsa Mesih'te de faaliyet. Gizli galibanedir. Bak, Mehdiyet'te açık, sari galibane. Fakat İsa Mesih'te gizli galibanedir. Galibane mücadelesi. O gizli galibane mücevleri yakında açık galibaneye çevireceğiz. İnşallah. İnşallah. Allah'ın Allah izniyle. Allah Mübareği tanıtacağız. İnşallah, i̇nşallah. İnşallah. Önce tabii Mehdi tanıtacak. Evet, Mehdi inşallah. tanıttıktan sonra bizler tanıtacağız. İnşallah, inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Daima ümmetimden bir cemaat kıyamete kadar hakkı yükseltmek için. Mücadele yapacak. Yani İmam Mehdi ve talebeleri. Bunu kim söylüyor? Resulullah söylüyor. Bak kıyamete kadar devam ediyor. Meryem oğlu İsa Mesih yeryüzüne inecek. Emirleri imamları İmam Mehdi İsa Mesih'e bize namaz kıldır dediğinde İsa Mesih hayır diyecek. Hayır. Ve İmam Mehdi'yi imamete Geçirecek kim söylüyor bunu Sahih-i Müslim'de Sahih hadisi olarak evet. Resulullah bildiriyor evet Cilt 1 sayfa 209 İbn Şirin şöyle der Vadedilmiş İmam Mehdi Bu ümmettendir İsa İbni Meryem'e imamlık Yapacak olan odur Muaddül talibiyin Ebu Fereç İsfahani Necef ee, 167 ee, Efendim İsa nazil olacak Deccal yok edilecek Şurası bir gerçektir ki İsa ve e, Mehdi'den Hakimiyeti Müslüman manevi Liderini almayacak Çünkü liderler Müslümanların manevi Önderi Kureyş'tendir Peygamber'in hadisinde Kureyş'ten Biliyorsunuz yani imam daima Kureyş'ten olacak diyor peygamberimiz. Mehdi de Kureyş kökenli olduğu için Kureyş. Madem insan arasında bu ikisi mevcut olacak öyleyse İsa Mesih Mehdi'nin emiri değil vezir olacaktır. Bu sebepledir ki İmam Mehdi'nin arkasında namaz kılacak ve ona tabi olacaktır. Muhammed bin Resul el Hüseyin el Berzenci kıyamet alamettir pamuk yayınları. Da var, 185. İmam Mehdi sabah namazını kıldırmak için öne geçtiği bir sırada, sabah Kudüs Şerif'te. Sabah vaktinde olacak bu. Bir de bakalar ki Meryem oğlu İsa Mesih sabah vaktinde gelmiş. Mehdi İsa Mesih öne geçirmek için Geri geri çekilir İsa Mesih onu Mehdi'yi omuzlarından eline Koyarak itiyor Der ki Geç öne namazı kıldır Zira kâmet Yani namaz kılmak için okunan ezan e, Senin için getirildi Mehdi geçiyor Sonra içine sinmiyor Geri dönüyor bir daha yani bir mücadele oluyor. Evet, evet. Sonunda kabul ediyor. Evet. Mehdi de imameti kabul etme de böyledir. Çok diletecek. Evet, evet, evet. Yani sen Mehdi'nin bir kere haşa diyor. Onu demeyin diyor. Öyle bir şey yok. O zaman Müslümanlar lideri ol diyorlar. Ya benim ne yüz var diyor. Yani sıradan bir insanım diyor. Evet. Benim. Bir sürü alim var. Bir sürü demeydi. Yani Birçok alim var. Birçok kişi var. Onlara gidin diyor. Onlar şey yapıyor Yok diyorlar. En sonunda silah doğrultuyorlar. Diyorlar ya kabul edeceğim ya vuracağım çünkü evet. ümmet mahvolacak diyorlar yani başka türlü şeyi yok. Evet. O zaman tamam diyor. O korkudan değil mi diyor da. Evet, tabii. Hüküm. Evet. Yani, yani sorunlu, manevi sorumluluk amak evet. yok. Evet. Çünkü ben diyor milyonlarca milyarlarca Müslümanın sorumluluğunu üstüme alamam. Evet. Evet. Bir hata yaparsam onun günahı beni mahveder diyor. Yani mahvolurum ahirette diyor Allah'ın katına. E o zaman buracan seni diyorlar yani. Başka bir yolu yok diyorlar. O zaman kabul ediyorum diyor. İnşallah. i̇nşallah, inşallah. İbni Şirin şöyle der, vaat edilmiş Mehdi bu ümmettendir. İsa bin Meryem'e imamlık yapacak olan odur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İmam Mehdi büyük şehirden çıkacak. Büyük şehirden çıkacak. Ee, insanlar onu kendi aralarından tanıyıp ortaya çıkaracaklar. Niye tanıyor? Alametlerden. Ve o Mehdi istemedi halde rükün ve makam arasında ona biat edecekler. Kabe'de oluyor bu. Mery bin Yusuf bin Eba Beks bin Ahmet Yusuf el-Makdisi Feridül Fevvâdül Fikr fi İmam Mehdi el-Muntazar Mekke'de kendisini rükünde bularak şöyle derler silahlı kişiler Eğer biatlarımızı kabul etmezsen günahlarımız senin üzerine ve kanlarımız da boynuna olsun Bak kanlarımız da boynuna. çünkü çok kanaatlı diyorlar yani. Bu başka bir rivayet derler. Bunun üzerine İmam Mehdi rüküm ve makam arasında otur ve elini uzatarak biatları kabul eder. Sağ elini uzatıyor evet. e, ve biatları kabul ediyor. El kabulü muhtasar fi alametin muhtasar. Toplulukların birbirine girmesiyle büyük savaşlar olur. Öyle ki ayaklar kan gölü içinde kalır. İnsanlar endişeyle onların en hayırlısına, Mehdi'ye koşarlar. Ve Mehdi'ye geldiklerinde onu Kabe duvarına yapışmış bir vaziyette bulurlar. Ben onun gözyaşlarını adeta görür gibiyim diyor. Mehdi'ye gel sana biat edelim derler. O ise yazık size ne kadar söz bozduğunuz, ne kadar kan döktünüz der. Sonra Mehdi istemediği halde insanların biatlarını kabul eder. Eğer siz Mehdi'ye yetişirseniz ona biat ediniz. Çünkü o yerde ve gökte Mehdi'dir. Neden e, gökte diyor? Çünkü peygamberimiz biliyorsunuz e, peygamberlerle görüştü ve Mehdi ile de görüştü. Bu nerede oldu? Gökte oldu. Gök aleminde oldu. İnsanlar nihayet İmam Mehdi'ye gelirler. Rüküm makam arasında kendisi istemediği halde ona biat ederler. Eğer kabul etmezsen boynunu vururuz derler. Yani öldürürüz seni derler diyor. Yer ve gök ehli Mehdi'den razı olur. Ali Hüsamettin, El Muttaki, Celalettin, Suyutin, Tasmin Hazir, Kahraman Neşiyat, sayfa 31. Fitne içindeki insanlar, kan akıtıldı bir zamanda, evinde oturmakta olan, evinde, siyasetle alakası olanı buradan anlıyoruz. Evet. Evet. Evinde oturmakta olan, İmam Mehdi'ye gelir ve bizim için kalk artık derler. Mehdi ise kabul etmez. Mehdi ancak ölümle tehdit edildikten sonra onlar için kalkar. Ondan sonra artık kan dökülmez diyor, kan duruyor. i̇bn Ebu Şeybe de var. Abdül Rezak da var. kitab Burhan Fiyalamet-i Mehdi ayrı zamanda var. El-Kavlül Muhtasar fi i Mehdi Muntazar'da İmam Mehdi ancak baskıyla başı geçmeye razı olacaktır diyor. Büyük olaylar olacağı anlaşılıyor buradan da. Kaim e, Hazreti Mehdi hariç hepimizin boynunda biat sorumluluğu vardır. Yüce Allah boynunda hiç kimsenin biat sorumluluğu olmaması için Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın doğumunu gizleyecek ve gizli olmasını emredecektir. Yani öyle hastanede falan doğum yok. Evde doğuyor. Ee, bir de hiç kimseye biat etmemiş olacak diyor Mehdi. Yani herhangi bir tarikat, cemaat bir kişiye bağlı deyin. Mücemmül Ehadis İmam Mehdi Cilt 3 sayfa 165 Kıyamet kopacağı vakitte Hz. İsa Mesih yeryüzüne inecek ve böylece bütün milletler gerçekten İslam milleti olarak tek bir millet haline gelecektir. İsa Mesih aleyhisselam gelmeden önce Mehdi Mekke ve Medine ve haremlerde haremlerinde ortaya çıkacak sonra Kudüs'e gelecek. Ondan sonra Deccal gelip onunla beraber bulunacak. İsa da Dimeşk'de yani Şam'da Doğu minaresinin tarafından inerek e, Deccal'i etkisiz hale getirecek. Deccal orada bir darbe ile e, etkisiz hale gelecek. İsa yeryüzünden ince tuzun suda eridi gibi Deccal'de eriyip gidecek. Bundan sonra İsa Aleyhisselam Mehdi ile buluşacak. Bu arada namaz kılacak Mehdi namazı kıldırması için İsa Mesih'e işaret edecek. Fakat İsa bu namaz senin için kılınır diyor, kılınıyor diyecek. Mazeret bildirecek ve sen bu namazı kıldırmaya benden daha layıksın diyecek. Bu çok önemli bir ifade yalnız. Evet. Evet. Bak diyor ki sen bu namazı kıldırmaya benden daha layıksın. Evet. diyecek. İsa aleyhisselam Hazreti Mehdi Hazreti Peygamber'in şeriatına uyduğu ortaya çıkması için Mehdi uyacak yani o Mehdi uymasına nedeni halk görsün yani ben evet, evet. Mehdi uyuyorum evet. siz de uyun yani Hristiyan alemini işaret vermiş oluyor ben Kur'an'a uyuyorum siz de uyun ona öyle gelecek böylece beraber namaz kılacaklar çünkü o cemaatinden zaten onun İsa Mesih olduğunu bilecek Hristiyanlar daha önce yani bayağı yayılacak e, tereddüt olmayacak yani İsa Mesih olduğunu tereddüt olmayacak o tabi oldu Tabii yani adam evet, evet, evet. yani evet, evet. ama zaten çok istidatta iken diyor Bediüzzaman. Yani evet. tam birleşme istidatındayken evet, evet. diyor. Evet, hazırlanmış. Evet. Tabii hazır, evet, zaman, hazır. Evet. Ama İsa Mesih'in demesiyle bitiyor. Evet, İsa Kudüs'teki namaza kadar aktif olacak mı? Öyle görünüyor. Yani hadise göre öyle görünüyor. Adam kendini Hüsnü zan ediyor. Yani İsa Mesih olduğuna Allah olduğuna inanıyor. Yani Allah ve İsa Mesih başka da yok diyor. Harikalar gösteren benim. Diyor. Ya hakikaten halüsinasyonlar göstertiyor. Ben de ölüyü diriltiyorum diyor. Yani mesela adamın cildi nasıl ben diyor bak elimi sürüyorum İsa Mesih'im diyor. Yani birçok avana ikna etmiş olacak yani. İsa Mesih olduğuna, ama bak en önemli şey şu, çok ben Allah'ım diyor, haşa. haşa. Bak vahamet burada yani. Allah sorguluyor, İsa Mesih sen diyor, böyle bir şey dedin mi diyor. Ya Rabbi diyor, ben böyle bir şey demişsem, sen zaten bilmişsin diyor. Evet, evet, evet, evet. Haşa diyor, benim ne nah deme diyor öyle bir şey. Ben tenzih ederim diyor. Sen yücelerin yücesisin diyor, ben ben bir kulum diyor, Allah'ın kuluyum diyor. Senin gönderdiğin bir peygamberin. Ben böyle bir şey demedim diyor. Evet. Allah bilmediğin değil. Onu evet. ikrar etmek evet. için söylüyor. Evet. Ama bak söylüyor. Evet. Musa olsa dünya tatlısı o söyler. Evet. <gülüyor> o dilek söylüyor. <gülüyor> Decel'in bu gösterilerinden peki küçük bir kitle mi haberdar olur? Yoksa bütün dünyaya şamil olur mu? Şimdi yani İngiliz Derin Devleti'nin ona bu kadar itibar etmesinin nedeni, evet. o gücü evet. Evet. yani bütün necaller ve sinsile yoluyla çok garip özellikleri gösteriyor Yoksa ya dünya çapında bu kadar etki olmaz. Evet. Evet. Mesela bak Fethullah Gülen'i bile etki altına almış. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Yani onun mesela bazı avanelerine etkisi altına almış. Evet. Evet. Demek ki bir etki gücü evet. Evet. yüksek yani. Ben ki bu akılsızı götürdüler. A, İsa Mesih dediler. Bu evet, evet. da inandı yani. Evet, evet. Tabi. Yani büyük ihtimalle öyle bir şey oldu. Tabi. Ee, bunu yani sen İsa Mesih bekliyordun, işte gel geldi, görüştürelim demişlerdir. Orada demiştir ve haşa ben Allah'ım dediyse bana uyalacaksın. Birkaç harikada göstertiyse bunun aklı evet. gitmiş olabilir. Evet. Tabii, yani büyük bir ihtimalle böyle bir şey olmuş. Yani bu kadar manyak olması bir insan evet. mümkün değil. Evet. Ya kendi milletini öldürttü, evet. şehit ettiriyor. Evet, evet, evet, hepsini öldürün evet. diyor. Ambulansları vurun Ambulansla hepsini vurun diyor adam. Talimat evet, evet, evet. evet. vermiş. Evet. Çocuk, kadın hepsini öldürün evet. diyor. Hepsini şehit edin evet. diyor. Demiyor şehit yani öldürün evet, evet. diyor. şehit evet. diyor. Evet. Bunu benim anladığım malum yere götürmüşler. Ee, sen İsa Mesih'i bekliyordun. İşte geldin yani. Gel görüştürelim, tabi ol. Papayla da görüştün. Sen değil mi Hristiyanlara karşı bir kalbinde muhabbet var, İsa Mesih'i bekliyorsun. İşte bak sen seçilmiş bir insansın. Efendim, gel seni götürelim dedilerse, evet, evet, evet, bu da evet, orada mesela ölüyü diriltmek falan evet, evet, şeyleri gösterdilerse, bu evet, yemiştir evet, evet, ama. Yani. Evet, evet, yani bu, yani buna da harikalar göstermiş olabilir evet, evet, ayrıca. Evet. Mesela evde sakladığı şeyleri falan söylemiştir. Evet, evet, evet, Kendi. Çünkü cinler, şeytanlar yardımcı olduğu evet, için onu öğrenmesi evet, evet, adam çok, çok kolay. Evet, evet. Mesela sen Erzurum'daki evinde, şurada şunu saklamışsın evet. falan ise aklı gitmiş olabilir. Evet, evet, evet, evet. Başka açıklanacak yönü yok bunun. Evet. Ya, tam bir cinnet hali var. Evet. Buna dair bir açıklama kimse getiremedi zaten, en evet. mantıklı yorum sizinki. Konu evet. Deccal karşılaştırmışlar. Evet, evet, evet. Çünkü diğerlerinde de yani edecek bir itaat anlayışı oluyor. Evet, evet. Yani büyülenmiş gibi oluyor adamlar. Mesela Deccal'in katillerinin gözü dönüyor. Bu ara katiller var ya, bunları da götürmüşler benim kanaatim. Evet, ya yani onları da görüştürmüşler evet, çünkü o kadar akıl almaz bir kararlılık var. Evet, mesela bu adil yöksüzler falan var ya. Evet, onlar, evet, evet. Bunların hepsini karşılaştırmışlar gibi görünüyor. Evet. Yani her bu azılı katilleri falan hepsini götürüp siz İsa Mesih'in talibetsizsiniz diye Deccal'le karşılaştırmışlar. O harikaları gördükleri için, Gerçekten. bunlar deliye dönmüş benim gördüğüm. Evet. Yani bunların manyaklığın sebebi bu. Evet, evet, Deccal'in bunlara yaptığı büyü. Evet. Bunlara yaptığı büyü. Doğru. Evet. Aynı zaman şey tabii tabii de. yani. Evet. Çünkü tam bir cinnet hali var. Evet. Evet. Hz. Mehdi'nin zuhurundan sonra bunlar bu etkiden kurtulacaklar mı inşallah? E, Mehdi'nin evet. zuhurunda yine inanıyorlar. Hı. Yani evet. o şeyde yine şeylikleri var son kendi avanesi, İsa Mesih onun o özelliğini ortadan kaldırıyor. Evet. Yani çünkü onun evet. o istidraç göstermesine Mehdi durduramaz. Evet. Durduramıyor yani, yapıyor adam yani. Evet. Ama İsa Mesih de harika tarzında. Mesela diyor ki, ben öyle diriltim, hadi dirilt diyor İsa Mesih, yapamıyor. Yani Allah onun yanında rezil diyor. Ona işte özellik veriyor. Ama İslam Mesih mesela ben yaparım diyor. Mesela Allah'ın izniyle diyor. Onda oluyor. Mesela baras hastalığı var cindinde. Hadi düzelt diyor. Elini sürüyor. Düzelmiyor. Daha önce olurken şimdi olmuyor. Çünkü halüsinasyon gösteremiyor. Yani İsa Mesih'in bereketiyle Allah onun duasını kabul ediyor. Yani normalde insanlara o şeyi gösterme gücü varken Allah'ın dilemesiyle bir harika olarak Allah o gücü kaldırıyor Deccal'den. Ama İsa Mesih'i vesile ederek kaldırıyor. Ki Hırsiyan alemi onu kabul etsin diye. Bu eee edilecek, açılık, açıklanamayacak. Tabi oluşun nedeni Deccal. Deccal'de bizzat görüştürmeden kaynaklanıyor. Evet, bu. Yani asıl nedeni bu. Evet. Musevilerin tabiyeti Hristiyanlardan soru mu olur? Ee, Museviler önde kabul edecekler, en önde. Yani onlar e, Hristiyanlardan önce kabul edecekler. Çünkü onları zaten bekliyorlar. Yani Musevilerin tam lehine olan bir durum. Çünkü bütün dünyada özgür oluyorlar, her yerde saygı görecekler, bütün kutsal beldelerde istekleri gibi yaşayabilecekler. Yani vaad edilen güzellik oluşmuş oluyor. Siyon Dağı'ndan açıklanıyor İslam'ın hakimiyeti. E İslam zaten Mussebilerin istediği bir şey, İslam'a ki onlar. İslam dedikleri Allah'ın birliği ve peygamberlerin inanılması, helale harama dikkat edilmesi, aynısı dolayısıyla Kur'an'la tam mutabık. Evet. Kur'an Museviliğe zıt bir inanç değildir. Evet. Kur'an Museviliği tasdik eden bir inançtır. Evet. Tam evet. tasdik eden bir inançtır. Evet. Musevilik de Kur'an'ı tasdik eden bir inançtır. Evet. Yani ikisi birbirini tasdik eder. Bir de Hristiyanlıktaki o Allahlık iddiasıyla çelişme vardır. Evet. Evet. Onu zaten Kur'an açıklıyor. Kur'an'da Allah onu açıklıyor. Ondan gerisi de evet. bir şey demiyor Allah. In. Evet. Evet. El-Müstedrek'te diyor ki Deccal'i bu kadar büyüteme yücelten askerlerinin ona bağlılığı olacak. Çok fazla ordu, mesela NATO içinde var askerler yani. Efendim, Birleşmiş Milletler'de var. Mesela Türkiye'de FETÖ'cüler var. Mesela Bulgaristan'a git orada da buluruz. Amerikan ordusunda muazzam taraftarları var. Tabii. Deccal'in karargahı Güneş'in batım tarafında bir adada bulunacak. İngiltere'yi bu kadar net tarif eder. Bir açıklama bu. Suyuti de var. E, Dibacel var. Müslüm de var. Müslüm'in dibacelsinde var. Müslüm'de yine var. E, Avnul da var. Es-Sünen el de var. Velfiten, fiten de var. Bak Deccal'in karargahı, Güneş'in batım tarafında bir adada bulunacak. Tamam. Tamam. ha Envar'da diyor ki Peygamberimiz Deccalin komutanları Kendilerinden olmayan bir grubu işkence ve çirkin işler amacıyla Kiralayacak Görüyor musun? Şu anda sanki onu görür gibiyim ki diyor Peygamberimiz yırtıcı vahşi Bir hayvan gibi ses çıkarmakta diyor onu da gördünüz. Evet, evet. Evet. Biharun Envar, cilt 52, sayfa 115 hadis 37. Biharun Envar'da diyor ki e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yüce Allah, Mehdi'nin talebelerinin kalplerini saf sevgiyle yaratmıştır. Ve münafıklığın her türlü kirliliğinden temizler dinin gerekliliklerini gönülden kabul ettikleri için çehreleri her zaman pek nurludur diyor. Maşallah. Maşallah. Bir yavru vardı. Deccel önce iman ve iyilik iddiasıyla çıkar. Sonra peygamberlik, daha sonra da tanrı olduğunu iddia eder. i̇bn Hacer el-Eskalane yani işte İsa Mesih'im diyor. Evet. Bu cinnetin nedeni deceldir. Evet. Çünkü bak benimsed kimse açıklayamıyor mantığını. Evet. Fetullah Gülen ni delirten evet. deceldir. Adamların delirten deceldir. Almanya'da ona tabi olanları delirten deceldir. Amerika'da taraftarlarını delirten deceldir. Bunu göreceğiz. Peygamberimiz diyor ki, suda bir taç görüyorum, taç. Bu iblisin tacıdır diyor. Bir krallık tacı görüyorum.